Bir sonuna bir gel bir dur bak bakayım bir bakar mısın Poyraz? neyle aldın neyle aldın şimdi. bir saniye bir saniye hani bakabilir miyim Poyraz yürüme bir bana. bakabilir miyim ay yürüme bana tamam yürüme oğlum bir dur sana bırak bir bana. Otur. otur bir otur oğlum Onu başını da, bir kaldırdı bana yemin ederim var ya yanları alsın ya, git ya. et ve Kur'an çarpsın çok güzel konuşatmayın ben beğenmem kafamı Eğer misin kapalı Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir çılgınlık yapıp babama saçlarımı kestireceğim. Dizi terisi yapacağım. İnşallah babam aynısını yapabilir. Evet baba. <gülüyor> ya emin misin saçlarını kestirmek istediğine? Eminim. Oğlum yazık saçların ne kadar Ya arkadaşlar ne kadar güzel saçları var. O kadar emek sarf etti bu saçları uzattı. Şimdi kestirmek istiyor. Her neyse biz de evladımızı kırmayalım. Elimizden geleni yapalım. Umarım iyi bir işçilik çıkar ortaya. Cevapalım <Gülüyor> şey mı? Hayır. <gülüyor> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Poyraz saçını kesmek istiyor. Ben ama kestirmek istemiyorum. Size bir anket sorusu. Kestirelim mi? Kestirmeyelim mi? Evet arkadaşlar. Geldi tıraş zamanı. Poyrazın saçlarına veda zamanı diyelim arkadaşlar. Şimdi ilk başta saçların üst tarafını biraz kısaltacağız. Kısaltmak için saçını biraz Şimdi Elbiyimi çıkartayım. İdiğim ayarım geçti. Şimdi diyor buraya yapabileceğin değil mi bak annesi? <gülüyor> he? İnşallah yapacağız inşallah inşallah diyeme bak bu çıkarım buradan babacım sen rahat ol ya bak fotoğrafa baktın değil mi ezberledin? evet evet şimdi gidip 3 numara falan yaparsın sen <gülüyor> bu çok gitti Şimdi şey görüyoruz ne? Kaşı da sıkılamışmalı. Barba nasıl olacak biliyor musun? Hı. Beklesem. Baba çok kısa yaptı. Hayır oğlum kaşanın yani üstü ne misin? yapıyorsun sen öyle hiç evet. gördün mü sen? Hayır nasıl şuna istiyordum? kadar gelecekti. Hayır anneciğim daha Şş, uzun uzun olur sen daha kısalacak o. Hayır ya.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 ben <gülüyor> Oğlum bir dur, sen bir dur çocuğum. Ya. Ya ne güzel oldu ya. Bir dur çocuğum, bir dur. Saçlar ne onu öyle. Aa, onu çıkar mı? Ya niye çıkar? Bebeğim, bir dakika durur musun? Islanacak bir dur. Yap lan, Hayır, ben böyle mi Tamam, bekle. O dur. dur. Var ne ya, ben öyle mi isterim? değil. Yanlarını kısaltacağım zaten ben, ya. yanlarını alacağım. Ol, kafanı tutmama müsaade edin. Şuna bak ya! Ya yanları bir alınsın. <gülüyor> <gülüyor> Vay bayda bu, çok güzel bir tıraş oldu ha. Evet, saçların biraz toparladı. Çok güzel oldu. Anneciğim dur. Şeyi mi dinledin? Bak Bir dur bir çok oyunlar çok sıcak Bekle ha, bir. Hani bir bekle. Bu ne? Oğlum. Otursana babacığım. Kalkma bir. Otur kusursana. <gülüyor> Evet, saçını biraz dökeceğiz. Bakalım videomuzun nasıl. Olacak. Bir sus oğlum bir dur. Allah Allah daha saç Bir sonuna gel. Ağlamaya başladı diye. Bir sonuna bir gel bir dur bak bakayım bir. Bakar evet, mısın boyraz? Neyle aldın? Neyle aldın bir saniye bir saniye bakabilir güzel. miyim? Boylan bir bakabilir bana. miyim? Anne beni kızdır ya. Anneciğim. Tamam bir oğlum bir dursana. Bir, bir tıraşımı, Bırak bir. Bana. Otur. otur bir otur. Sağ oğlum bir başını dur, bir kaldır. kaldırsana. Yemin ederim var ya yanları alsın. Ya bir yere git ya. İki Kur'an çarpsın çok hoş güzel. Hoş yapmayın Ben, ben. beğenmem Eğer misin kafanı? Ben beğenmem normal ama çok hoş bir saç oldu. Allah Allah sunu etti beni ya. Hoyrazın o çok bahsettiği saç modeli buydu. Niye? Sen yukarı kadar kazı diyorsun bize. Ya, ya. ne yukarı kadar kazı diyorsun? Bak fotoğrafta öyle gözüküyor, görmedin mi ben? Ya aç motoru, açma motoru. Otur şuraya. Kaldır anneciğim yüzünü kuzum. Yemin ederim o kadar güzel bir tıraş oldu. Bak ben, ben beğenmiyorum. Ben Bak ben normalde beğenmem. Yokum arkadaşlar videolarda. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yok. Yok. Bana o senden çok güzel oldu. Hayır hayır çok güzel oldu. Şey o var. iz kalmayacak değil mi? Haydar orada. Dur bir aşkım. Yeter ya kafamı deliğine gir ya. Evet arkadaşlar öncelikle merhaba. Saç tıraşıyı bitirdik. Banyoda biraz sinirler tavan yaptı. Agresiflik yükseldi. Ama sonunda kazasız belasız babol bu işin istesinden geldik. Şimdi saçını açmadan önce Poyraz'la bir anlaşma yapalım. Ver elini. Bu videomuza 10 bin like gelirse saçlarımı strey vurduruyor musun? Tamam. Tamam mı? Söz ver o zaman. Sözler. Bu videomuza 10 bin like gelirse Poyraz'ın saçlarını ısıtırabiliyoruz. Bu da oğlumun saçının son hali. İçine sindi gibi. Bir dahaki sefere daha iyisini yaparım sanırım. Kendinize iyi bakın. seviyorsunuz. Güle güle. Bay bay.